Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Yeni bir arıza videosu. Görüldüğü üzere aracın arızası arıza belirtisi diyelim biz buna. Ekranda birçok ikaz lambası yanması. Sileceğin kendi kendine çalışması. Aracı çalıştırabiliyorsunuz. Yalnız aracı istop ettirmeye kalkınca hemen istop etmiyor. Start stop'a bastığınız zaman stop düğmesine araç hemen istop etmiyor. Belli bir müddet sonra kendi kendinden stop ediyor. Bu araç otomatik vites bir araç. Ekranda viteslere geçtiği gözüküyor ama araç hareket etmiyor. Bir nevi araç kendini korumaya almış. Hareket etmesi daha zarar vereceği düşüncesiyle beyin kendini korumaya almış. Karmaşık bir arıza gibi görünüyor. Genel bir bilgilendirme yapalım. Böyle bir arızada birçok insan paneye kapılabiliyor yani her yerde ikaz lambaları yanması arabamı mı çöktü beyin mi karıştı ne oldu şimdi buna gibi acaba nasıl bir arızayla karşı karşıya kalacak birçok soru işaretleri e, insanların akıllarına gelebiliyor tabi çöken bir şey yok araba çökmeli sadece beyin ee, yanlış komutlar alıp tam net komut alamadığı için birçok yerden arıza lambasını yakıyor, uyarıyor yani bir problem var. Ee, ekran göstergesinde de elektronik arıza var diye bir ibarede bulunmuş zaten. Ana sebebi orada aslında belirtmiş o, bir elektronik bir arıza var araçta diyor. Onun için arabayı çalıştırma bir an önce servise git, git veya servise çektir demek istiyor yani şimdi böyle bir arızada nedir mesela böyle bir arızayla karşı karşıya kaldınız ne olabilir onu söyleyeyim ben size sebebi arabanın elektrik sisteminin bir yerde şase var Şase alıyor bu. Veya şase yapıyor. Derler mesela. tabeller terimler onlardır. Peki bu ne demek? Şase yapması, şase alması ne demek? Onu açıklayayım. Şimdi elektrik hattın veya elektronik hattın. Sistem dışında bir yere temas etmesi. Şimdi bir elektrik hattı var. Elektronik hattı var. Bu istenilmeyen bir yere temas ediyor. Bu istenilmeyen yer neresi? Şase, yani arabanın kasası. Sistemde bulunan kabloların, elektronik veya elektronik sistemin kablolarının bir yerden istem dışı, istenilmeyen şaseye temas etmesi. Bu şekilde olunca da beyin doğru komut alamadığı için sadece elektronik arıza var deyip birçok arıza lambalarını yakması mesela sileceğin kendi kendine çalışması viteslerin geçmesi ama aracın hareket etmemesi bir nevi beyni böyle karıştırıyor karışık bilgiler gittiği için beyinde karışık sinyaller veriyor ister istemez. Aslında beyin vazifesini yapıyor. Uyarıya veriyor. Tabi haliyle ne olduğunu anlamak için bunun incelenmesi lazım. Nereden şasi aldığının bulunması lazım. Bunu da genel olarak servisler, tamirciler basit bir şekilde çözmeye çalışırlar. Pek de basit olmayabiliyor bu tarz arızanın sonucu. Bazen basit olabiliyor. Hemen arıza bulunabiliyor ama bazen de bulması uzun müddet alabiliyor. Arıza olarak basit bir arıza ama ee, değil. Basit bir arıza değil. Sıkıntılı süreçlere gidebilecek bir arıza. Şimdi gelelim bu videodaki videosunu çektiğimiz aracın arızasına. Bu aracın iç kısmındaki sigorta panelinde Su aldığı tespit edildi. Yani sigorta paneli su aldığı için şasi yapıyor. Şasi yaptığı için de beine doğru komut gitmediği için karışık komutlar gittiği için beyinde birçok yerdeki e, yanlış komutları alıp ikaz lambalarını yakıyor. Ve arıza olduğunda ekran göstergesinde elektronik bir arıza olduğunda gösteriyor. Bu neden böyle olmuş? Bu aracın ön cam altındaki su taliye kanalı tıkanmış. Neden tıkanmış? Ee, belli ki bu araç ağaçlık bölgede ağaçların altına park edilen bir araç. Çünkü e, taliye yerlerinden ağaç yaprakları, dallar birikmiş, orayı da tıkamış. tıkadığı içinde suyu direkt aracın içine sızıntı yaptırmış. Yapılacak olan e, sigorta tablası sökülecek. Kontrol edilecek. Gerekirse değişecek. Taliye su taliye kısmı temizlenip açılacak. Bu tarz arızalarda mesela genelde şasi arızalar, şasi yapma arızaları genelde bu tarz arızalardır. Ekranda birkaç tane ikaz lambası yanar, birkaç uyarı lambası yanar. Tabii bu ıı, şasi nerede olduğuna göre değişebilir. Belli bir ıı, noktada belli ikaz lambalarını yakabilir. Farklı bir yerde varsa veya birkaç yerden şasi yapıyorsa farklı ikaz lambalarını yakabilir. Yani ekranınızda birçok ikaz lambası bir anda yanıyorsa anlayın ki o araçta yüksek ihtimal bir yerde bir şasi problemi yaşıyor. Bunu şöyle de örnek verebiliriz. Araçların dış aydınlatma lambalarına mesela şase yaptığı zaman e, frene basarsınız fren lambalarıyla birlikte sinyaller de yanar e, atıyorum sinyal verirsiniz geri vites lambası yanar gibi o da bir şase e, yapma örneğidir o şekilde olabilir bu videoda anlatacaklarım bu kadar videoyu yararlı bulduysanız beğen de bulunmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız da arkadaşlar abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Yeni bilgilendirici videolarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi seyirler.